Müşterilerimiz ve stoklarımız için nasıl kampanya oluştururuz? Diyana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıkladığımızda, arama menüsüne kampanya yazdığımızda, satış ve fiyatlandırma başlığı altında bulunan kampanyalar ekranını görüntüleriz. Liste ekranında daha önceden tanımladığımız kampanyalar bulunmaktadır. Satırda tanımlanmış olan kampanyanın açıklama, başlangıç-bitiş tarihini, ilgili carisini, kolonlardan takip etmemiz mümkündür. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile malzeme ve hizmet türünde kampanya tanımlamaları gerçekleştirebiliriz. Malzeme seçeneği altında bulunan malzeme satış, malzeme alış, malzeme fişleri, hizmet seçeneği altında bulunan hizmet satış, hizmet alış kampanya düzenlemeleri gerçekleştirebiliriz. Örnek olarak malzeme seçeneği altında malzeme satış kampanyası düzenleriz. Tanımlama ekranında firmamız pasif olarak gelecektir. Seçmiş olduğunuz işlem türüne göre türü alanı da pasif olarak gelecektir. Kodu alanında liste ekranından sıralı şekilde gelen kampanya kodunu değiştirebiliriz. Açıklama alanında düzenleyeceğimiz kampanyaya ait açıklama bilgisi ekleriz. Örnek olarak %50 yaz kampanyası düzenleyelim. Kampanyanın geçerli olacağı başlangıç ve bitiş tarihlerini seçeriz. Eğer önemli ise tarih seçimini yaptıktan sonra saat bilgisini ekleriz. Öncelik alanı daha önceden tanımlamış olduğumuz aynı ürün ve cariye ait kampanyalarda değer belirterek öncelik sırası oluşturulmamızı sağlayacaktır. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemdeki kullanıcılara yetki kodu tanımlaması gerçekleştirerek erişim sınırlandırması sağlayabiliriz. Firmamız şube bazlı faaliyet gösteriyor ise düzenlemiş olduğumuz kampanyanın geçerli olacağı şube tanımını seçeriz. Tanımladığımız kampanya bir malzeme bağlantısıyla çalışıyor ise F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili malzeme bağlantısı kaydını seçeriz. Tanımlayacağımız kampanyada ön tanımlı gelmesini istediğimiz bir ödeme planı bulunuyor ise F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili ödeme planı kaydını seçeriz. Düzenlemiş olduğumuz kampanya belirli mağazalarımızda geçerli olacak ise F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili mağaza seçimini gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Cari hesap bilgileri alanında cari seçimi yapmamız gerekmektedir. Cari kod ile tek bir cari kaydı seçebileceğimiz gibi grup kodu seçimi yaparak cari kartında bağlı olduğu gruba ait toplu seçimde yapmamız mümkündür. Tek bir cari seçimi yapmak için cari kodu alanından F1 ile cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranında oluşturduğumuz kampanyaya ilgili cariyi seçeriz. Ticari hesap bilgileri altında birden 10'a kadar özel kod tanımlamaları gerçekleştirerek seçim işlemini yapabiliriz. Kampanyanın geçerli olacağı stokları barkod okutarak fiyatlar listesine ekleyebiliriz veya fiyatlar listesi altında bulunan kart kodu alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek kampanya dahilindeki stoku işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Kampanya dahilinde birden fazla stok bulunuyor ise... Aşağıdaki panelden diğer toplu malzeme seç, malzeme satış, malzeme alış, malzeme fişleri, fiş malzemelerini aktar seçeneği ile talep, teklif, sipariş, irsali, fatura, malzeme fişi, kampanya, fatura kalemi, irsaliye kalemi seçenekleri ile toplu olarak aktarım gerçekleştirebiliriz. Toplu malzeme seç, malzeme satış seçeneği ile stok malzeme listesi ekranında kampanya dahilindeki stokları seçmek için klavyenizden Boşluk tuşu ile kırmızı işaretleme yaparak tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden seçim işlemini gerçekleştiririz. Kalemler listesine eklediğimiz stok için fiyat türünü sabit fiyat veya opsiyonel fiyat olarak belirleyebiliriz. Sabit fiyat olarak belirlersek stok kartından bağımsız fiyat bilgisi girmemiz gerekmektedir. Opsiyonel fiyat olarak belirlersek stok kartı içerisindeki son alış ve son satış değerlerine göre fiyat arttırılması veya azaltılmasını sağlayabiliriz. Opsiyonel fiyat türü seçimi yaparak fiyat grup kodu alanından liste ekranını görüntüleriz. Tanımlayacağımız kampanyalara ait gruplandırma oluşturmamız gerekmektedir. Fiyat grup listesi ekranında yeni bir tanımlama yapmak için aşağıdaki panelden Ekle seçeneğini kullanırız. Açıklama alanından kampanya açıklama bilgisini ekleriz. Daha sonra kayıt kodunu Açıklama bilgisi olarak değiştiririz. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemdeki kullanıcılar için yetkilendirme sağlayabiliriz. Fiyat alanından seçilecek fiyat türünü belirleriz. Tanımlamayı kaydederiz. Tanımlamış olduğumuz kampanyayı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Tanımlı fiyat olarak fiyat grubunda seçmiş olduğumuz fiyat türünü seçeriz. Düzenlemiş olduğumuz kampanya fiyat üzerinde artış olarak mı yoksa azalış olarak mı etki göstereceğine ilgili kolondan belirlememiz gerekmektedir. İndirim yüzdesini belirleriz. Kampanya tanımlamamıza ait not bilgisi ekleyerek aşağıdaki panelden kaydederiz. Kampanyanın nasıl çalıştığını incelemek için fatura düzenleriz. Bunun için kontrol T tuşları ile yeni bir sekme açarak diğer sayfası üzerinde bulunan fatura modülünü görüntülediğimizde fatura listesi ekranını görüntüleriz. Aşağıdaki panelden Ekle seçeneği ile satış faturası düzenleriz. Fatura ekranında kampanyada seçili cariyi ekleriz. Ve stok kodu alanından kampanyada seçili stoku ekleriz. Kalemler alanından seçmiş olduğumuz stoku ait miktar bilgisini ekleriz. Fatura ekranının sağ üst köşesinde bulunan fiyat grubu alanından tanımlamış olduğumuz kampanyayı görüntüleyebiliriz. Satırda stoğa ait bilgileri alt toplam alanından, ara toplam, indirim tutarı, toplam, vergiler olarak detaylıca inceleyebiliriz. Oluşturduğumuz faturayı kaydederiz. Oluşturduğumuz faturayı seçerek aşağıdaki panelden diğer muhasebeleştir seçeneği ile ilgili faturanın muhasebeleştirilme işlemini gerçekleştirebiliriz.